Gelsen sen biz oturalım, bir saat konuşalım, ben sana 10 kez anlatayım bazı şeyleri, sen de dinle, sonra da değişimi bekleyelim. Yok öyle bir dünya yani. Boğazın ağrır, enfeksiyonun vardır, antibiyotik alırsın, geçer. Ama psikiyatrik hastalıkların hiçbirinin etkenini bilmiyorsun ki tedavisini verirsin. Kendi çözümünü, kendi Esas milyonu sosyal o. çevrene göre senin oluşturman lazım. Yoksa benim çözümüm bana aittir. Mesela kişisel gelişimin ya da psikoterapilerin en büyük sakıncası odur. Tavsiye isteyen yürü. Yok abi tavsiye, niye tavsiye vereyim? Tavsiye benim kültürümde, benim ailemde, benim düzenimde, benim sistemimde bana işe yarıyor. Çok hoş geldin. Hoş bulduk abi selam Bey. Ya aynı üniversitede hoca çalıştık ama böyle yüz yüze oturmaya çok fazla fırsatımız olmuyor bizim akademisyenler olarak. Seninle e, açık beyin çatısı altında sohbet muhabbet etmekte, bir şeyler yapmakta çok güzel. Öncelikle buraya hoş geldin. Biz önceden beri tanışıyoruz seninle ama hatta Bizim tanışıklığımız üç Üsküdar'dan önce internet üzerinden falan tanıyorduk, bir biliyorduk. Bir hafif bir atışmamız vardı. Güzel, tatlış evet, bir evet, atışmamız bir vardı. Evet, gayet yani. güzeldi. Sonra oraya gelince tanıştık. Açık beyin ekibine, seni bizim ekip tanıyor zaten de. Evet. Açık beyin ekibine bir kısaca kendi tanısın da, ne yaparsın, ne dersin? Hocam ben cumhur, ben psikiyatristim. Psikiyatri eğitimini bitirdikten sonra... Bu beyindir, neuroscience'dir, beyin çalışma prensipleri de çok ilgili olduğum bir alandı. Önce İngiltere'de bir süre çalıştım o konuda, sonra Almanya'da neuroscience doktorası yaptım. Temel olarak ben sosyal bilişçiyim diye tanımlıyorum kendimi. Hani psikiyatrik hastalıkların sosyal ile ilgili en vay çeşit çalışma yapmaya fırsatım oldu. Bazen beyine baktım, ha, bazen nöropsikolojik testlerine, bazen sokak davranışlarına. Hepsiyle ilgili çalıştım. Ağırlıklı olarak hep sosyal bilişin prototip olabileceği hastalıklar, işte depresyondur, şizofrinidir, otizmdir bu tür hastalıklarda çalıştım. Ve ilgilendiğim şey de hani insanların, herkesin bir özelliği var tamam mı? Bu özellik bazen bozulabiliyor. Bu bozukluk nerede başlıyor? Başladığı yerde işlevselliği nerede bozuyor gibi sorular soruyorum. O soruları da elimdeki araçlarla yıllardır yanıtlıyordum. Sen birlikte de çalıştık laboratuvarda. Daha çok ben işin mutfağında uzun yıllar görev aldım ama son 5 yıldır da bir kliniğim var. Aktif klinisyenlik de yapıyorum. Artık bu iki asetimi birleştirmeyi de düşündüm. Vesileyle seninle yeniden bir araya gelme fırsatı oldu. tabii Eylik benim oldukça. hani senin sevdiğim bir tarafım var. Doğrudan tabii yoğunluğumun nedeniyle senin derslere giremiyorum ama senin dersleri bizim ortak alan öğrencilerimiz çok. Seninle ilgili bahsettikleri çok böyle sitayı işte anlattıklar. Yok gayet seninden? senin dersleri seviyorlar. Çünkü şöyle de bir tarafın var bildiğim kadarıyla. Yani bu meseleleri gerçekten anlatmayı da seviyorsun. Yani bu hastalık budur, belirtisi budur, ilacı budur. Dan dışında yok, hikayeleri yok. seviyorsun. Yani, yani ben işin hikayesini seviyorum. Zaten bir şeyin akılda kalıcı olması için bir hikayesi olması lazım. Yoksa ben sana gelsem desem, ki hafta mutsuzsan, yanına da şu belirtiler varsa depresyondasın çok abuk kalıyor. Hani onun bir öyküsü var geri planda. Hem Aynen. psikolojik hem biyolojik hem sosyolojik hem de etkileşimle ilgili bir şey. Çünkü insan tek kişilik bir varlık değil. Sürekli dünya ile iletişim içindesin ve bu iletişimin doğurduğu sorunlar ya da senin kaynaklı olabilen sorunları olabiliyor. Onları da konuşmak lazım yani. Bir de böyle bu şeyler sadece ruh sağlığı profesyonelleri için de olmak zorunda değil. Şimdi onu diyeceğim zaten mesela bu sizin alanda ağırlıklı olarak psikiyatride aslında bir sürü kronik problemle boğuşuyorsunuz. Yani bunlar çoğu zaman erken yaşlarda başlıyor. Ömür boyu da işte biraz idam ettirerek biraz belirtilerini kontrol ederek falan götürmeye çalışıyoruz. Nadiren sağaltma oluyor. Yani insanlar mesela Böyle bir teşhis aldıktan sonra, psikiyatrik bir teşhis, tekrar sıfır, sağlıklı, o hiçbir belirtini göstermediği bir duruma, ilaçtan bağımsız top, olan bir hale geçmiyor. Top, top, top, top. Mesela şimdi beni burada ilgilendiren şöyle bir husus var. Ben de hani fizyoloji alanından geldiğim için hasta olmadan önceki vücudu hasta olmayan insana doğru anlatıp hasta olmasını engelleyecek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Aa, senin koruyucu uygulamalar. Aynen diyorsun. öyle. Koruyucu bizim biliyorsun tıpta çok çalışmıyor ha, ya bu iş. Herkes hasta olmamızı bekliyor. E, genel çünkü tababetin kuralı o yani. Bir sorun oluşacak o bir eşiği aşacak, o bozulacaksın, ondan sonra tamir edeceğiz. O yüzden hastane oradan istedik. E, tabii tabii onun için, onun için bir uygulama yapılıyor ama psikiyatri biraz daha farklı kalıyor. Yani bir kere işin içerisinde kontrol edemeyeceğin bir sürü değişken var. E, boğazın ağrır, enfeksiyonun vardır, antibiyotik alırsın, geçer. Ama psikiyatrik hastalıkların hiçbirinin etkenini bilmiyorsun ki tedavisini veresin. Ve bu etkeni Birçok alanda inceliği olman lazım. Hani sadece ayağının bir ayağı yok. insan ilk teorilerden bugüne baksana hani Hipokrat bile demiş. İnsanoğlunun kişilik özelliklerini açıklayabilecek vücut sıvıları var demiş. O sıvıları iyileştirebilirseniz adam nörotransmüter demiş o yaşta o yıllar önce. Ama sonradan evrilmiş çocukluk hikayesi demişler. Oradan bir hikaye çıkartmışlar. Zihin dünyanı demişler oradan. Farelerde böyle yapıyoruz deyip oradan bir hikaye. Ama bu, bütün bunların resmin bütününü görmek daha keyifli geliyor bana. Hani hem öğrencilerle de öyle konuşuyorum. Bu tür şeylerin fanatiği olunmaması gerekiyor. Hani ben dinamikçiyim. Ben Freudçiyim ya da ben bilişselciyim evet. ya da ben ilaççıyım ya da davranışçıyım. Yani hayatın hiçbir döneminde de ben onu savunuyorum. Zaten biraz abi şifa, derdim şey sanatsal bir şey yani. Oradan da faydalanacaksın, oradan da tabii yaratıcı yani. olacaksın. Top toplam yani tabii dediğine sen. saçma demenin bir anlamı yok. Zaten öbürü demeseydi sen öbürünü yüksel, yücel, bir, bir sonraki kademeye çıkartamayacaktın yani. Bugün bakıyorsun biyolojik psikolojiyle ilgilenen insanlar var. Sen ben seviyoruz bu alanı işte beyin inceliyoruz falan ama bu hikayenin çok derin psikolojik bir anlamı var çünkü insan dünyayla etkileşim içerisinde bir varlık ve efendim beyninin şu kimyasalı bozulmuş, azalmış Yok canım o kadar da değil yani onu etkileyen binlerce... Her şey motorda bitmiyor yani değil, daha değil, bir sürü aksan var. Bir de hani o motorun etkileşim içerisinde olduğu bir sürü kişi var. Bir de işte bu mesela hakikaten kompleks bir alan insan ruh sağlığı dediği şey. Biraz da çoğu konu daha böyle başlarken yani psikiyatrik ya da psikolojik problemler diyelim genelde farkındalıkla aslında ciddi anlamda dönüştürülebiliyor, değiştirilebiliyor gibi geliyor bana erken zamanda. Özellikle o problemi yaşayan insanların etrafındaki kişiler böyle daha bilgili olurlarsa konuyla ilgili yani kişinin yaşadığı şeyin bir inatçılık, densizlik, terbiyesizlik mi yoksa gerçekten bir bozuklukla mı alakalı olduğunu da fark edebilmeye başlıyorlar. Biraz bir bununla ilgili mürekkep yalamıştıkla ilgili bir durum var. Ben bunu mesela şunu da görüyorum işte biz... Biyolojiyi temelde anlattığımızda insan mesela hareketsiz kalmanın niye hasta ettiğini kendi kendine çıkarabiliyor. Şimdi bizim açık beyinde inşallah seninle başlayacağımız bu herkes için başlığı altındaki o psikiyatrik bozukluklar meselesi. Bunun mesela buraya hizmet edeceğini düşünüyorum. Ben o yüzden çok heyecanladım ama senden kısaca niye böyle bir şey yapmak istedim? Mesela sen zaten benim gibi yeterince ders anlatan bir adamsın. Buradan umduğun fayda böyle bir şey yapmak istemenin de motivasyonunu senden bir dinlemek istedim. Öncelikle senin dediğinden yola çıkacağım. Yani... İnsanların bazı sorunları var ama bu sorunlar ne zaman yardım alınması yüzeye geliyor sorusu büyük bir soru işareti. E desen ki psikiyatriste, psikoloğa giden güruhun dışındaki herkes normal mi? E o da bir soru işareti yani. Ben bir problemim varsa etkileşim içerisinde olduğum kişilerin bu problemde büyük bir katkısı vardır. Evet. Şimdi sen varsın, ben varım. Eğer sen tek olsaydın bir tek kendinle derdin olurdu? Cumhur ne dedi? Ali ne dedi, Fatma ne dedi, Ayşe benle ilgili ne düşünüyor, bir problemin olmayacaktı. Ama benle etkileşim içindeysen senin de sorunun olabilir, benim de. E benim sorunum sana nasıl etkiliyor? Çünkü sen benimle baş etmek zorundasın. Benimle baş etmek için bir strateji üretiyorsun. Doğuştan bir mizacım var. Üstüne de dünyayla baş etmek için stratejin eklenince kişiliğin oluşuyor. Ama bazı stratejiler hiçbir işe yaramıyor. O işe yaramayan stratejilerin zaten çözülmesi ve yardım alınması gerekiyor. Orada bir farkındalık. Orada bir psikopatoloji hikayesi yani anormal psikolojik durumlar başlıyor. Ha bunun farkındalığı kime ne yarar? Bir sana yarar. Da Ben bunu yapıyorum ama neden yapıyorum? Bu örüntüyü nereden edindim? Hayatımın neresinde bu vardı? İkincisi, çevrendekilere yarar. Sen bu örüntünün farkında olursan bunu kontrol edebilirsin. Ayrıca Ali'de, Ayşe'de, Mehmet'te, Fatma'da bu örüntü varsa Onlardan daha az enfekte olursun. Çünkü kişilikler birbirini enfekte etmeyi çok severler. Ya da üstüne Savaşın alınmazsın Ya da mesela. üstüne Etkilemez seni. Hmm. Ve daha iyi baş edebilmeni de sağlayabilir. Ha bu sadece evde ya da bir beyaz yakalıyken yaşadığın bir şey değil. Evde eşinle de bu sorunu yaşayabilirsin. Bizim da psikiyatrist mesela çok can sıkıcı bir durum. <gülüyor> Kadın bakıyor, yani, yani ne zaman düşünüyor olur. falan. Bunu Ustur. bu diyor ama işte çocukluğunda bunu yaşadı, bununla ilgili olabilir falan diyor. E ben keza öyle. Tabii kavga bile edemiyorsun ama bu her kezde de bu farkı... Eve olabilir. iş getirmek Olur. sizin için faydalı o oluyor, bir şey Oluyor, yani. oluyor. Bırakabileceğin bir şey değil yani. Öyle demeden onun dinamiğini fark edebiliyorsun. Ama yapmamaya da çalışmak lazım. Burada ince bir kantarın topuzu var. Mesela senin bir örüntünü görünce ben görüyorsam, hani bunu niye söyleyeyim ki sana? Zaten bu tür, bence bu eğitimin de en büyük keyifli tarafı benim için ne olacak? Benim en çok vurgulamak istediğim şey de o. Görmek söylemen gereken bir şey olduğu anlamına gelmiyor. O gör sana kalsın yani. Biraz zaten şey var ya özlü sözleri hep başkasına vurmak için Tabii paylaşıyoruz öyle. ya biz. Hiç kendimizi okumayız yani. mesela abla kişisel gelişim kitabı okuyor. Diyor ki benim kocamda ben okudum bu patoloji var. Diyor ki senin narsistik örüntünde bozukluk var. Sen nereden okudun nasıl oldun onu nasıl? Sende hiçbir şey sen... yok sen meleksin ha, onda var o, ne var Onunla varsın. ilgili bir patolojiden bahsediyorsun. Ona ben süzgeç diyorum. Hani okuduğunuz bir sürü şey olabilir. Milyonlarca kitap okuyabilirsiniz ama herkesin bir eleği var. O elek bildiğiniz bilgiler okuduğunuz okulla ilgili bir şey. Yani ben de vergi kitabı, muhasebe kitabı okuyabilirim ama muhtemelen okuduğumdan bir vergici kadar anlayış göstermem mümkün değildir. Ya. Bu, bu da böyle bir hikaye. Bu arada tabii bizim genellikle ilk defa açık beyin kitlesiyle böyle eğitimler ya da çeşitli faaliyetler hmm. vesilesiyle buluşan akademik ya da yarı akademik ya da akademisyen olmayan eğitimci arkadaşlarımız hep şöyle bir şey söylersiniz, açık beyin takipçileri bir tuhaf yani genellikle bize böyle bir şey geliyor çünkü o bahsettiğin meselenin aslında tersine çalışan tipler bizi buluyor. Nasıl? Kendinde de sürekli kazı yapan tipler yani ben nereyi bükeyim nereyi düzelteyim öyle adamlar buluyor bizi öyle insan böyle adamlar deyince seksist olmasın yani zaten %70 kaç %70 küsur %76 küsür kadın takip ediyor abi bizi Çok kadınlar dönüşüme daha taşın <gülüyor> O yüzden mesela ben bu tip eğitimlerin, hani çok istiyorum, bu arada senin gelip de böyle bir teklifle burada olman da çok sevdim. Çünkü hani akademisyenler genellikle hani mesleki eğitim almayan insanlara böyle şeyler anlatmaktan biraz yüksünüyorlar. Evet. Ama anladığım kadarıyla sen bunun önemli olduğunu düşünüyorsun. Yok, buradaki çizgiyi korursak çok iyi olacağını düşünüyorum. Aslında burada amaç şu değil, hani o bahsettiğin insanların kendini güncellemeye çalışması falan diye. Ben insanın bir görüşmeyle, bir eğitimle... 3-5 kelamla güncellenebileceğini düşünen biri değil. Aynen. Bu çok bana abuk geliyor. Gel sen biz oturalım, bir saat konuşalım. Ben sana 10 kez anlatayım bazı şeyleri. Sen de dinle. Sonra da değişimi bekleyelim. Yok öyle bir dünya. Yani O sırada belki de insanların güncellemeyi bırakması adına bu eğitim vesile olabilir. Hani Durumun öyle güncellenmesi gereken bir şey olmadığını, herkesin farklılıklarının olduğunu ve bu farklılıkların bir sorun yaratmadığını Belki de işlevselliği bozan bölümlerini böyle biraz törplenebilirse hayatın çok daha kolay olabileceğine yönelik bir içerik olacak diye istiyorum. Ve amacım da senin dediğin gibi. hani Güncellenebilir insan yaratmak ya da biri eğitime gelsin, öğrensin de işte takıntı nedir bunu öğrensin, takıntılarına kurtulsun gibi bir gayem yok. Ya da eşe yani, dosta psikiyatristlik yapsın Tabii tabii o değil yani. hiç değil. <gülüyor> o hiç değil yani. Bu zaten istediğimiz bir şey değil ama o belirti örüntüsünün Nerede patolojiye döndüğünü, takıntı dediğin şey. Senin takıntın yok mu üstad? Olmaz olur mu canım? Var, benim de var. Bir sürü takıntım var. Ama ne zaman bu işlevselliği bozuyor onu görmek lazım. Hani takıntılarından kurtulmaya çalışmanın da bir alemi yok. Mesela geliyor Aynen. insanlar diyor ki takıntılarımdan kurtulmak için sabah 9'da kalkıyorum. Önce spora gidiyorum. Spor sonrası yarım saat kişisel gelişim kitabı okuyorum. Sonrasında mindfulness yapıyorum. Bazı egzersizler kullanıyorum. Sonra bisiklete biniyorum. İş yerime gidiyorum, iş yerimde mindfulness'a devam ediyorum, işlerimi bitiriyorum, eve geliyorum. Sıcak bir duş alıp, damlaların yüzme düşüşündeki o hissiyatı içilme içime sokmaya çalışıyorum ve düzeni yok öyle bir şey yani. Yeni bir sürü takıntısı oldu. Tabii an, tabii, yeni, yeni bir sürü uğraşlar edindin kendine. hani Belki de o takıntı neden oluyor, neyle ilgili, takmasam da olur mu'ya geçmek adına yardımcı olabilir diye umut ediyorum. Kesinlikle olacak, özellikle de işte ben bu ayar mevzuna takıntılı olduğum için, aslında psikolojik, psikiyatrik birçok gündelik sorunun arkasında yaşamda doğru bildiğimiz yanlış döngüler çok önemli rol oynuyor. Yani biz mesela bir şeyler yapıyoruz, iyi diye yapıyoruz ya da normal herkes yapıyor diye yapıyoruz ama bunlar bize zarar veriyor. Benim gördüğüm şu, ben mesela psikolog da değilim, psikiyatrist de dedim evet. ama beyin normalde aga işte evrimsel olarak şöyle çalışır diye anlattığında bir sürü insan diyor ki Ya canım, sen onu anlattın, ben baktım şunu şöyle yapıyormuşum, vazgeçtim, şöyle yapayım vallahi çok iyi oldu falan diyor. İnsanlar fark ederek aslında kendi kendilerini düzeltmeye başladıklarında galiba gerçek sağlık da böyle test ediliyor. Hasta olmayı bekleyip de o zaman doktorla buluşunca pek sağlık alamıyoruz Tabii, yani. bir de hani işlevsel olabilmek illa senin dediğini yapmaktan geçmiyor ki. Kendi çözümünü kendi milyonu, sosyal o. çevrene göre senin oluşturman lazım. Yoksa benim çözümüm bana aittir. Mesela kişisel gelişimin ya da psikoterapilerin en büyük sakıncası odur. Tavsiye isteyen güruh. Yok abi tavsiye, niye tavsiye vereyim? Tavsiye benim kültürümde, benim ailemde, benim düzenimde, benim sistemimde bana işe yarıyor. Akşam ne yiyeceğim diye birine sormaya geleceğim. Tabii be tabi, be, benim ben sana tavsiyem acaba? sana yaramaz yani. Önemli olan kendi çevrenin içerisinde kendi tavsiyeni kendi oluşturabiliyor olman. Ha burada dediğin gibi o işe yaramayan davranışlar çok sıkıntı yaratıyor. Tabii onun işe yaramadığını fark etmekle başlaman lazım. Yıllarca onunla beslendiğin bir örüntüde bırakıp ya bu aslında işe yaramıyormuş, ben bundan sonra yapmayayım da diyemiyorsun. Çünkü sadece seninle ilgili bir hikaye yok ki, sen bana iyilik yapıyorsun, iyilik yaparak var olduğunu hissediyorsun. Ben de seviyorum yani senin bana iyilik yapmanı. Niye durup dururken seni dürteyim, abi bana iyilik yapma değil mi? Bu benim için <gülüyor> keyifli bir şey. Bundan vazgeçemem kolay kolay. Ben vazgeçemezsem sen hiç vazgeçemezsin. Çünkü ikimiz de birbirimizi bu örüntüde besliyoruz. Tencere kapak hikayesi buradan geliyor. Benim kişiliğim, senin kişiliğini beslediği zaman biz iyi bir ikili olabiliyoruz. Vallahi yani işte özellikle hani muhtemelen bu bakış açısını şimdiye kadar hiç böyle literal paylaşmamış olsak da kafa frekans aynı olduğunca muhtemelen ondan anlaşıyoruz herhalde seninle. O yüzden de konuşunca hoşuma gidiyor ama A Akademi'de bence çok önemli bir eksik tamamlayacağız. 2023'e de valla... Yani senin de varlığına çok tartış giriyoruz. Çünkü ayarların ayarları anlamanın, insanın doğru yaşamasını anlamanın önemli bir parçası yanlış giden şeyi de fark etmek. Yani yanlışa yanlış demek ve böylece doğruyu görmek. Bu konuda işin uzmanından çok önemli bir katkı alacağımızı düşünüyorum. Valla 2023 güzel olacak. Hoş geldin. Eyvallah. Şimdiden ağzına sağlık valla. Herkes için psikopatolojiler, cumhurtaşla. Valla tereyağı reklamı gibi oldu ama güzel oldu. <gülüyor>